Daha önceki yayınlarda arka fona, e, arka fon zaten aynısı oluyor, fona geçen <gülüyor> <gülüyor> viterleriniz vardı. Böyle arada çaldığınız, tıngırdattığınız, evet. Onlar fondaymış gibi düşünelim. Bu soru o şekilde geldi. Onlar gelsin. her zaman kalbimizde fonda olmasalar bile. Hiç soruyorum. Hocam, müziği müzik yapan şey... Nedir? Müziği müzik yapan şey nedir? Yani kulağa güzel ha, evet. nasıl kulağa güzel gelir? <gülüyor> yani neden? Gürültüyle müziği ya da yetkisak sesle müziği arıdadan şey güzel. Aslında basit tanımı kolay olan ama komplike olarak içine girdikçe biraz farklı yerlere gidebilecek bir konu. Ben basit tanımı üzerinden ilerleyeyim. Rastlantısal olmayan temel armonik kurallara uygun ses dizilerine...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 Bugün tabii ki tartışmaya açık bir farklılık. Mesela hemen hemen birbirinin aynısı onlarca popüler parça aynı kalıp üzerine yerleştirilmiş. Piyasayı işte devamlı meşgul ediyor. Özellikle de o elektronik imkanların artması, dijital imkanların artmasıyla insanların artık kendi albümünü kendin yap kampanyasına <gülüyor> hızla dahil olmaları sonucunda. Çok basit altyapıları otomatikman bilgisayarlarda yazarak üstten işte ritimler, melodiler oturturup üzerine de varsa Allah vergisi bir ses. Güzelce işte yandım, öldüm, senin için biterim aynı ara çıkarım, geri düşerim falan tarzı sözler yazarsanız bayağı popüler olabilecek parçalar yapabiliyorsunuz. Şimdi sorunun ikinci kısmı bu müzik mi? Müzik nedir? Nasıl olmalıdır? O işin artık sanatsal kısmı. Ben oraya girmeyeceğim çünkü şu anda müzik yapma hevesinde olan gençlerin hevesini çok kırmak istemem ama benim yaptığım müzik dahil, ben başta kendim için söylüyorum. Mesela müzik yapmak, özellikle sanatsal müzik yapmak öyle bir şey değil. O biraz daha farklı. Şu anda müzikle uğraşan arkadaşlar kıyaslasın diye minik bernekdot hatırlatayım. Wolfgang Amadeus Mozart gibi hani böyle ismini çok bildiğimiz beslenmiş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 müzik yaparken müziğin ilk öğrenilme kısmında işin ritmini, armonisini bilmem nesini öğrenmemiz lazım. Ama ondan sonra eğer ilham işini istiyorsak bunun için biraz konuyla hemhal olup işin içinde erimemiz, onda böyle fani olmamız gerekiyor, da biraz dağılmamız. Ondan sonra belki bir şeyler gelir. Bana biraz bir ara besteler öyle geliyordu gençken. Çünkü günde 8 saat gitar çaldığım dönemler vardı. Böyle bir şey uyanmaya başlamıştı ki tam konuşmayı keşfettim. Bütün iş bozuldu. Ondan sonra kaldım, Ben konuşmaya devam ediyorum. İkinci kısmı da özellikle Pisagor'un çalışmalarını falan filan takip ederseniz yani bir bakarsanız şöyle tarihe birçok ünlü matematik kuramı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 frekanslar o titreştirdiğiniz madde malzeme neyse onun özellikleri ile alakalı o yüzden mesela la notası her yerde 440 Hz ama piyano la notası vurduğunda başka bir ses duyuyorsunuz i̇şte keman la notası çektiğinde başka bir ses duyuyorsunuz hepsi 440 Hz ama 440 Hz'lik frekansla eşlik eden diğer frekanslar o enstrümanın adeta imzasını oluşturuyor ve siz o imza sayesinde onları ayırt edebiliyorsunuz armoni tam burada devreye giriyor birbiriyle alakalı ve birbiriyle tınladığında bize hoş gelen seslere biz armonik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 Oh güzel oldu yani hoş bir ses geldi. Bu armoniyi algılayabilmek de insanın enteresan bir yeteneği. Ben son olarak çocuklarda yapmayı çok sevdiğim bir testi tekrar hatırlatayım. Çocuk kamplarında böyle çocukları oturuyordum, onlara. Biraz hani müziğin güzelliğinden bahsediyorum ama esas amacım şu. Profesör, beyin profesörü karşılarına gelmiş. Adamın elinde gitar görsünler yani çocuk da özelsin. Belki alır iki enstrüman tınlatır falan örnek olmaya çalışıyoruz çocuklara. Ama onu yaparken çok ilginç bir şey keşfettim. Mesela ben de öyle çok gitar bir bir adam değilim. İşte Akdeniz akşamlarını çalacak kadar biraz öğrenmiştiğimiz var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 müziksiz bir hayat olmaz ama müzik kirliliğine de özellikle dikkat etmemizi daha önceki bir videomuzda <gülüyor> Ozan şuraya koyar diye tahmin ediyorum bahsetmiştik. İnşallah bulursun o videoyu. Söz verdik. Bulacaksın artık. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Hocam bu anlatımın içinde yeni bir soru geldi aklıma. Seyircilerden gelen soruları alıyorum ama onun karşısında da böyle zihnimde bir cevap da canlandı bir yandan. Ha. Bu peki siz çocuklara verdiğiniz ya çocuklarla verdiğiniz örnekte nasıl müzik böyle duygulara temas ediyor kısmını ben de merak ediyorum. Yani nasıl duygularımız veya işte hüzünlü hissettiğimizde neden gidip bir hüzünlü müzik dinliyoruz veya işte neden müziğin türleri. Yani ruh halimize göre o müziği nasıl seçiyoruz? Yani o benim, orası benim en sevdiğim kısım. Daha önce bir yerlerde anlatmışım. Sıklıkla sunumlarında anlattığım bir konu çünkü bu. Bana garip gelen bir şey var benim de başıma geldiği için. Mesela işte sevdiceğinizden ayrıldınız ya da işler kötü gitti falan. Eve gelince böyle işte depeç mod koyup zıng zıng zıng, zıng zıplamıyor. Depeç mod hala var mı ya? Hala var Neyse çok eskilerde kalmamış. Ya da böyle yani neşeri bir şey koyup neşenizi bulmuyorsunuz. Yani i̇lla gidip böyle... Öyle damardan acılı bir şey koyup onunla kafayı bulmak istiyorsunuz. Halbuki zaten borelin kötü. Tak neşeli bir şey. Neşemizi bulalım. Tam tersini yapıyoruz. Ya, Niye? Işte. O hazin melodileri dinlediğimizde o sırada yalnızlık ve üzüntü çeken berniğimiz diyor ki bunu yapan beni anlıyor ya. Biz diyor, Hasper. Müzik bir iletişim yöntemi aslında. O yüzden neşeli Hı -hı. olduğumuz zaman neşeli ezgiler. Üzgün olduğumuz zaman üzgün ezgiler dikkatimizi çekiyor. Çok küçük yaşlarımızdan beri aslında bunu ayırt edebiliyoruz. Bu güzel bir şey. İşte Çocuk şarkıları ayırt boşuna ayırt lay değil. Evet. <gülüyor> nasıl ayırt ediyoruz? Şöyle evet. bir şey. Yani beyinsel olarak soruyorsun. Evet. Yani, evet, değil mi? evet. Güzel